Şimdi özel gereksinimli çocuklar için okullarımız dizayn edilmiş durumda değil. Çünkü okul hayat için dizayn edilmiş bir yer değil. İyi öğretmen çocuğun genel davranışına baktığında, genel uyumuna baktığında bir alanda uyumsuzluk varsa bir dakika o alanla ilgili bu çocuğu bir desteğe ihtiyacı var. Basit görünen bir öğrenme güçlüğüne de aslında adapte olmak çok daha kolaydır. Ve olduğunuz zaman da ben etrafındaki örneklerini biliyorum. Olduğunuz zaman da o çocuk harikalar yaratmaya başladığında siz farklı bir seviyede bir hayat yaşamaya başlıyorsunuz. Türkiye'deki sistemine ölç etiketle. Başka bir şey yapmıyoruz. Aslında bizim derdimiz şu olmalı. Ölçelim sonra da onun gelişmeye açık alanlarını tespit edip Sistem buna nasıl çözüm geliştirecek? Tartışmamız gereken bu. Bütün zihinsel anormalliklerin tamamını kökten ortadan kaldırsaydık, ne sanatçımız, ne yazarımız, ne düşünürümüz, ne bilim insanımız hiçbir şey almazdı. Aile çocuğunun özel gereksinimi olduğunu kabul etmiyor. Okul özel gereksinimi çocuğu kabul etmiyor. Sistem böyle bir sorun olduğunu kabul et. Önce kabul, sonra kararlılıkla çözemeyeceğimiz mesele yok gibi gözüküyor. Alicim merhaba. Ee, abi bu bir konu var da onu seninle bir istişare edesim var benim. Bu konu bizim yakın zamanlardaki bir karın ağrımız, yani bizim derken bizim nörobilimle uğraşan tayfanın yeni yeni anlamaya başladı ve tam anlayamadığı için de tam anlatamadığını düşündüğüm bir konu ama bence çok önemli bir mevzu. Konu başında nöroçeşitlilik ya da İngilizcesi neurodiversity dediğimiz bir kavram çıktı şimdi. Temelde işte bizim bir normal zihin durumları var, işlevsel, işte normal sağlıklı dediğimiz insanlar. Bir de mesela nöro gelişimsel bozukluklar, çeşitli işte öğrenme güçlükleri falan diye sınıflandırdığımız böyle farklılıklar var. Mesela işte disteksi bunlardan biri, otizm, asperger bunun gibi şeyler. E, dikkat eksikliği yine aynı şekilde evet. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Şimdi biz tabii seninle ara ara dokunduğumuz bir tema var yani. Normal çocuk hangisi, normal çocuk hangisi, arada bir geçiyor muhabbetler ama... Şöyle bir durum var, bizim normal algımız insandan istifademizi çok kısıtlıyor gibi gözüküyor. Yani belli bir böyle bir sınıflandırma yapıyoruz. Şunlar normal, bunlar istediğimiz gibi. Bunun dışında kalan hepsi ölsün yani onlar bir şekilde idam ettirmemiz gereken... Fakat kitlenin çok büyük bir kısmını anormaller oluşturuyor. Ben de onlardan biriydim evet. mesela çocukken. Muhtemelen sen de öylesindir. Yani Allah'tan bizim zamanımızda... Fakat orada ilginç bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki durumumla öyleymiş gibi gözüksem de çok uysal bir çocuktum. Ben, ben sonradan bozuldum. Haa bilmiyorum. Ben, ben, <gülüyor> gerçi ben de şimdi usluyum ama o zaman biraz tuhaftım. Yani. Bayağı yaka silkerlerdi adam. Mesela muhtemelen e, herhalde yani o, o dönem olsa bana da dikkat eksikliği falan tanısı koyarlardı diye tahmin ediyorum ama... Yani mesela seneler içerisinde ben böyle bir yafta yemediğim için kendi kendime yol bulabilme şansım da oldu çeşitli vesilelerle. ve bir şekilde bir şeyler yaptık. Şu anda da yani çok şükür, bilmiyorum katılır mısın, işlevsel olarak hayatımı sürdürüyorum yani. <gülüyor> Orada çok büyük problem yok. Tabii ki kişisel bir sürü problemimiz çok daha iyi olabilecek yönlerimiz var ama o ayrı bir konu. Hayat içerisinde yol bulacak kadar sağlığa sahip bir donanımın olduğunu görüyorsun. Fakat şimdi, daha doğrusu şimdiye kadar... Bir normaller vardı işte bir de anormaller vardı ve o normallerle ilgili hep anormal gördüklerimizle ilgili hep işte özel eğitim mi yapalım, ne yapalım, işte bir yöntem mi uygulayalım devam böyle tartışıp duruyoruz. Özel eğitimin çok netameli bir konu olduğunu biliyorum. Özel eğitim ihtiyacı hisseden çocuklarla ilgili uzmanların bile ne yapılacağı konusunda bir fikir birine sahip olmadığını görebiliyorum. Fakat bugün bizim nörobilimde özellikle de evrimsel nörobilim açısından baktığında Şöyle bir durum var yani tabiattaki bütün canlılığın en önemli taktiği sürekli çeşitlilik üretmek olduğu için e, ne kadar çeşit üretebilirsen doğanın kaotik koşullarında o kadar canlılığın devam etme şansı artıyor. Tamam bazıları şehit oluyor, heder oluyor falan ama farklı varyasyonlar farklı durumlara daha kolay adapte olabiliyorlar. Şimdi aslında bu çeşitliğin bir yansıması bizim bilişsel aygıtlarımızda da kendini gösteriyor. Yani her birimiz o yüzden benzersiziz ve bazı açılardan çok böyle marjinal farklılıklar içerebiliyoruz. İşte duysal açıdan olabiliyor bu. Kiminin bazı duysu kuvvetli, bazısı zayıf. Kiminin işte bellekle ilgili işte öğrenmeyle alakalı, hatırlamayla alakalı sanatsal, yetenek, dikkat toplama. Bunların hepsi aslında çok büyük bir farklılık içeriyor. Fakat işte eğitim gibi böyle algoritmaya sokmaya çalıştığımız yerde bunu bir kaba koymaya çalışınca sığmamasının nedenini biz bugün nöroçeşitlilik diye bir şeyi aymaya başlayarak fark ettik. Dünyanın birçok yerinde şöyle şeyler olduğunu duyuyorum. Sen çok okullar falan gezdiğin için belki bu konuda tecrübe'm tecrüben vardır. Mesela bizim ya bu çocuk öğrenemiyor, yok salak, yok size zeka geriliği var falan diye yaftalamayı çok sevdiğimiz tiplere ya da insan tiplerine uygun öğrenme modelleri üzerine çalışılıyor. Otizmin işlevsel versiyonları yani onun birçok ağırları var. Bir de hani çok fark etmeyeceğinde işte Asperger falan dediğimiz hafif kısımları var. Onlardan mesela çeşitli yazılım sektörlerinde, askeri teknolojilerde falan faydalanıyor. Bu insanların uzun süre çalışabilme konsantrasyon becerilerine uygun bir ortam hazırlarsan acayip şeyler yapılabileceği keşfediliyor. Aslında aslında nöroçeşitlilik bizim her zaman olduğu gibi jetonumuzun çok geç düşmesiyle alakalı bir konu evet. gözüküyor. Yani Allah böyle yaratmış kardeşimin aslında <gülüyor> bilimcesi şu anda. Eğitimde şu anda gittiğimiz bu kalabalıklaşan dünyada bu konuda da bir takım trendler ve yeni bakış açıları olmalı ya da Senle hep hastalığımız birisi, Bunu yaratmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Bu konu sana nasıl gözüküyor? Özellikle şu özel eğitim konusuna da dokunarak acık bunu benzerim. Evet. Ee, ne yazık ki orası bizim eğitim sisteminin bazen de şöyle her şeyi hallettik de özel gereksinimli <gülüyor> çocuk mu kaldı gibi hani bir e, bakışla da e, küçümsenen bir neredeyse problem gibi. Ama bir kere bir eğitim sistemi bir tek çocuğunu bile dışarıda bırakıyorsa artık o sistem değil her şeyden. Yani bunu bir halledelim. Zaten bir taraftan siz hiçbir şey yapmasanız da akademik olarak iş yapabilecek çocuklar başarılı olduktan sonra bizim başarımız Heh, diyemeyiz. Abi bu burayı bir altın... Yani gerçekten tırnak içinde akademik başarılı çocuğa zaten bir şey yapmana gerek yok. Gerek yok O zaten yapacak. Durduramayız. Eğitim olarak buna <gülüyor> bir katkı vermiş gibi hava Sabah Özel okullar bizden üniversiteyi kazanan çocuklar diye yapıştırıyorlar ya. Çocuk zaten gidiyordu oğlum. Sen, geçerken canlı, senden geçti. Senden yani. geçti. Yani, yani kadar. yan okula gitseydi kazanamayacak mıydı? Oraya gitse de kazanacak. Elbette. Yani o yüzden orada okulun başarısını abartmak diye bir huyumuz var. Şimdi bir bu normalleşme çağı var ya, bu sanayi devrimiyle birlikte başlayan ve bir tanımlar dizisi aslında. Yani bir kalıplar oluşuyor ve diyor ki sen hangi kalıba uyuyorsun? Zeka ile ilgili de böyleyiz. Hani hapishanenin, okulun, doğuşunun temel nedeni şu. Aslında normalleri tanımlamak, onları içeriye hapsetmek. Normal görmediğini de bu kriterlere uymayan da dışarıda Artık içerideki mi normal, dışarıdaki mi normal? Hani hapishane ve okul birbirinin ters işlevinde görüyor. Onu bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi bugünkünü de öyle tarif ediyoruz ki özel gereksinimli çocuklarımızla ilgili sorun şurada yaşanıyor. Okul her şeyden önce akademik çalışma için dizayn edilmiş bir mekan. Yani senin bilişsel düzeyin belli bir noktada olacak. Bunu da akademik çalışmayla belli yerlere götüreceksin. Bu nedenle de bu akışa uyan çocuklar ...doğalında gidiyor zaten. Onlar o yüzden... ...okulun sıkıcılığı, okulun sınırları... ...bu kavramlarla hiç uğraşmıyorlar. Yani akademisyen olacaksan okul güzel... Bir okul. okul nefis. Yani daha önce okullar niye sıkıcıdır da... ...konuştuk ya bunu. Onlar için hayat normal. Mesele... ...bir sistemin sınırları... ...ve tariflerinin yetersizliğini nerede anlıyoruz? O sınıra değenlerle anlıyoruz. Ya da dışında kalanlarla. Ya da dışında <gülüyor> kalanlarla anlıyoruz. Şimdi özel gereksinimli çocuklar için... ...okullarımız dizayn edilmiş durumda değil... Çünkü okul hayat için dizayn edilmiş bir yer değil. Bak bunun altını çizin. Okulun hayatta bir ilgisi yok. Bir ilgisi yok. Okul hayat için dizayn edilmişse hayata dair her şeyi için alabilmeli. O çeşitliliği de içinde barındırabilmeli. O çeşitliliği de içinde barındırabilmeli. Şimdi okulun içi tek tipse hayat da yavaş yavaş tek tip olmaya doğru gidiyor. Şimdi biz hep diyoruz ya aynı okullardan mezun olmuş insanlara bakıyoruz. Ne kadar da birbirlerine benziyorlar. Ama bu övünülecek bir şey değil ki. Yani şöyle bir şey görmüştüm ben bir... İnşallah şey değildir. Hala kullanılmayan bir sloganda bir risk alarak söyleyeceğim ama kullanıyorlarsa da kullanmasınlar bu arada. Bir, bir okul şöyle kullanıyor. Yani aldığı eğitimin izlerini ömür boyu taşıyacak. Bu, bu bana an, korkunç geliyor mu? Travma gibi bir travma şey mi? Travma gibi yani. <gülüyor> ha ben aldığım eğitimin izini ömür boyu taşıyayım ya. Ya kurtulmam gerekiyorsa? Ya doğru eğitim almadıysa? Yani bir ağacı... Yani bütün dallarından falan arındırılıp böyle bir tomruğa kütüğe çevirmek için tasarlanmış, tasarlanmış bir sistem gibi aslında. bir şey gibi görüyoruz. Böyle olunca da sistem özel bir gereksinimi, bunun fiziksel olabilir, zihinsel olabilir, duygusal olabilir, üstün o ilgili olabilir, her türlü özel gereksinimden bahsediyorum. Şimdi bunlara baktığınız zaman sistem bunları içine alamıyor. Şimdi alamadığı zaman da yeniden çatışma başlıyor. Yani çünkü bir sistemde çatışma ne zaman çıkar? İhtiyaç sahibiyle o ihtiyacı karşılayacağım diyen karşı karşıya geliyor. Aa bizim elimizde böyle bir ürün yokmuş. Biz onun ihtiyacını karşılayamıyoruz. Ama okul hani herkesin ihtiyacını karşılayacaktı. Bir de abi şimdi nöroçeşitlikte şöyle bir şey çıktı ortaya. Biz özel gereksinimli diye genellikle belli ihtiyaçları olan çocuktan bahsediyoruz ya da kişiden bahsediyoruz. Ama şu anda fark ettik ki o özel gereksinimli diye yani normal dışı diye etiketlediğimiz kişilerin çıktılarına toplumun ihtiyacı evet. var yani. Mesela şimdi işte bu disleksi bu arada çok meşhur çocuk biraz ters yazdım herkes paniğe kapılıyor benim çocuk disleksi mi acaba falan diye. Kelime anlamı itibariyle okuma zorluğu yani bu insanlar diğer normal kabul ettiğimiz okuyabilen çocuklarla karşılaştırıldığı zaman bu konularda gerilik yaşıyorlar. Ama abi hayat boyu bakıyorsun zaten literatür bir sürü disleksik dahile dolu başta Einstein olmak üzere. Bu insanlar çok farklı bir zihin biçimine sahipler başka düşünüyorlar ve bunların göremediği şeyi görüyorlar. Şimdi o hani budaksız şey yapma hikayesi var ya, tomruk yapma hikayesi. Bunları budu bu diye bu özelliklerinden biz mahrum kalıyoruz. Bizim tam En büyük sorunu ve şöyle düşün. Şimdi disleksisi olan bir çocuk düşün. Yani ya bu çocuk mesela yaramazlık, e, dikkat eksikliği bunların önemli bir kısmı disleksiyle bağlantılı çıkıyor. Nedeni şu. Ya o sembolleri başka görüyor. Bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Ve canı sıkılıyor çocuğu. Ve canı gibi. sıkılıyor bir süre sonra. Ve her gün biz ona normal sistemin içinde onun özel gereksinimini fark etmeden bir iş yapmaya çalışırsak o çocuğu her gün başarısızlığa mahkum ediyor. Okuyamıyor, okuyamıyor. Ya bir gün baksak, aa bunun problemi bu desek tekrar çözülüyor. Ya bunun en basiti nerede oluyor biliyor musun? Ya sizin çocuğun derse ilgisi yok. İşte hiç tahtadakileri takip etmiyor. Çocuğun gözü görmüyor. Ya bir göz muayenesi bazen öndeki zaten. bir fiziksel gereksinimini sağladığınız zaman gözlük taktığınız anda birdenbire çocuk sınıfın en zekisi olur. O yüzden bir eğitim sistemi önce şuna bakar. Burası bir akademik iş için dizayn edilmiş ya. Benim bir ders sıram var. Bir müfredatım var. Bu müfredatta anlatma sıram var. Çocuklara oturttuk. Şimdi bir bakalım fiziksel koşullar uygun mu? Şimdi çocuk sınıfta donuyor. Şimdi özel gereksinimi sev şey çok büyük şeylerde arıyoruz. Yani çocuk sınıfta üşüyor. Biz yeni aldığı, öğrendiğimiz matematik, öğretme tekniğinin neden çalışmadığını tartışıyoruz. <gülüyor> ya konu <o> değil. <gülüyor> Çocuk daha oraya gelemedi. Oraya yani. gelemedi. Çocuğun kulağı duymuyor. Öğretmen benden komut almıyor. Sınıftaki davranış problemleriyle ilgili bir konuşalım. Hocam davranış problemi değil. Çocuk duymuyor. O yüzden öncelikle bir eğitim sistemi çocuklarının fiziksel, zihinsel, duygusal olarak bir gereksinimi olup olmadığını ya da bir engeli olup olmadığını bir tespit eder. Bizde böyle bir şey yok. Bireysel tanıma aslında. Yani biz böyle hazır bir işe adam alıyormuş gibi bakmamalıyız da belki. Ya eğitimde gelen her çocuğun hayatını ona rehberlik edecek bir şeyler kazandırmakla uğraşırsın. Dolayısıyla önce onu tanıyacaksın. Önce abi. onu tanıyacağım. Konu o çünkü. Yani biz de şöyle düşünün. Sınavlar yapıyor işte okullar, özel okullar özellikle birinci sınıfa girerken tarama testi falan yapıyor. Şimdi bu en azından şunu sağlıyor. Çocuğun bir şeyi var mı yok mu? En azından dediğim şu. O anlamıyla bir tarama değil. Yani matematik iyi yapıyor mu? Davranış problemi olur mu olmaz. Ama bütün eğitim sistemimizin Türkiye'de önce şunu yapıyor olması lazım. Çocuk geldi birinci sınıfa başlayacak ya. Sadece doğum ayına bakıyoruz. Başlayacak başlamayacak. Ve bunu herkese genel karar veriyoruz. Sayılardan güzeli mi var Sayılardan. Çok kolay çünkü. Önce yapacağımız şey şu. O yaşa gelmiş çocuğumuz. Bu çocuğumuzun fiziksel, zihinsel, ruhsa bir sıkıntısı var mı? Yok. Önce bunları bir alalım. Çünkü biz şöyle düşünün. 1 milyon 200 bin civarı bizdeki çağ nüfusu dediğimiz her kademede eğitime başlayan çocuk. 1 milyon 200 bin çocuk aynıymış gibi diyelim ki 15 Eylül'de derse başlıyoruz. Aynı olmasa bile aynı olması gerekiyormuş gibi. Evet. Yani değilse de olacak abi. Sonra ilk 3 ayda şey başlıyor ya sınıfın yarısı okudu yarısı okumadı. Önce o yarısının zekasıyla aşağılıyoruz, davranış problemiyle aşağılıyoruz, diğeriyle. Sonra ya şey yapmasak bile dışarıda hissediyorlar tabii. zaten. Tabii. Şu anda çocukların tek şansı ne biliyor musun Türkiye'de? İyi öğretmen. İyi öğretmen şunu anında yakalar zaten. Bir dakika ya bu gözünü kısarak bakıyor tahtaya. Bir derdi mi var der. Okur onu. Çocuğu okur. Çok güzel bir laf süredin bak Çocuğu okur. Ondan sonra der ki bir dakika bunun böyle bir engeli var. İyi öğretmen çocuğun genel davranışına baktığında, genel uyumuna baktığında bir alanda uyumsuzluk varsa bir dakika o alanla ilgili bu çocuğun bir desteğe ihtiyacı var. Ve sistem böyle çalışır. Şimdi bizde sistemin bu hali mantıksal olarak çalışıyor gibi gözüküyor. Yani şu yok tabii. Hazır bulunuşluk. Yani ben elimde olsa bir iş yap kardeşim milli eğitimde sisteme bir şey dese ilk okula başlayan her çocuğumuzu bir tarama testinden geçir. Bir şey var mı? Bu çocuğumuzun okula başlamasının önünde bir engeli var mı? Önce bunu bir tespit Ama edelim. Ama çok 360 derece bir test lazım yani. Tam da öyle. Fizyolojik. Ya fizyoloji. şeye bile razıyım ben. Görmeyle ilgili, duymayla ilgili, fiziksel özelliklerle ilgili, duygusal özellikle ilgili bir şey var mı? Bu yapılabilir yani. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bizim rehberlik araştırma merkezlerimiz var, psikolojik danışmanlarımız var, okul rehberlik servisleri var. Gerçi işte abi orada da sorun şu, yani işte ben yakın zamana kadar işte bir psikoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Oradan tanıyorum psikoloji camiasını. Tıp fakültesinde 10-12 sene öğretim üyeliği yaptım. Orada işte nörobilimle falan uğraşıp tıp tıbbın buna bakış açısını biraz görme şansım oldu. Her yerde aynı hastalık var. Yani bir normal var. Her şey normale yaklaştırılmaya çalışılıyor. Geri kalan her şey işte tıpta patoloji, psikolojide bozukluk. Şimdi böyle baktığın zaman, böyle yetiştirdiğin insan da sana bu konuda çok yardımcı olur. Çünkü onda bir algoritması var. Kesin. Mesela atıyorum bilmem ne testinden şu skorun altında alırsa, abi 5 puan altında aldık yani abartmayın o kadar. Ya da işte IQ değeri bir ara çok modaydı ya, işte şöyleyse böyle, şöyleyse dahi. Mesela IQ'su yüksek çocuğun bir anlamda lanetli olduğunu anlamamız için 40 sene geçmesi gerekti. Yani onlar büyüdüler, hayat başarılarına baktık. İşte o skorlar hayat başarısıyla ilgili değilmiş. Tam akademik olarak çocuğun işine yaradı ama e sonra hem kendine zehir etti dünyayı hem bize zehir etti yani. Dolayısıyla şimdi bu algoritmalarla yetiştirdiğin insanlarla da çok ilerleyemişsin. Belki işte bu kültürü oturtacak başka bir önlem almak Kesin. lazım. Hani bizim zaten... Hani açık beyin olarak kafa sürekli burada. Yani biz bu jargonu nasıl oturttururuz? İnsanları nasıl böyle düşünmeye sevk ederiz diye. Valla ben bunun en iyi yolunu şeyde buldum abi. Yani evrimi ve biyolojiyi anladığın zaman ancak bunu anlayabiliyorsun. Bu bahsettiğim alanların en büyük sıkıntısı ne? Evrim ve biyoloji yok. Yok tabii tabii. Eğitimde hiç yok bu ve alanlarda yani. Ve burası biraz etiketleme alanı gibi de çalıştığı için. Örneğin daha bugün sabah oldu. Bir arkadaşımız dedi ki çocuğumun disleksi olduğunu söylüyor öğretmeni. Yani söylüyor değil öğretmeni bu arada kutluyorum kim olduğunu bilmiyorum ama sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni anneye şunu söylemiş ya biraz okuma yazmada sıkıntısı var disleksi olmasından şüpheleniyoruz. Önce buradan öğretmenlere öğretmenin görevi teşhis kanı değildir ama o göstergelere bakarak alan uzmanına yönlendirmek iki öğretmenimiz de işini şahane yapmış. Burada bir şey gözlemliyoruz bir uzmanın bakması iyi olur. Rehberlik araştırma merkezine git. Telaşla geldi. Hocam ben rehberlik araştırma merkezine, ram dediğim yerlere gitmek istemiyorum. Niye dedim? Orası alan uzun. Çocuğum etiketlenir. Fişlenir. Hatta özür diliyorum. Kullandığı kavram çocuğum fişlenir. Tamam. Yani evet. siz bir Hatta özel bir şey. gereksinimi tespit edilmesini fişlenme olarak bir kültürün içine yerleştirirseniz o zaman da ne oluyor biliyor musun? Özel gereksinim bu arada üstün potansiyeli bir özel gereksinimdir. Özel gereksiniminiz sizin övüneceğiniz ya da yerineceğiniz bir şey. Bir etiket haline dönüşmeye başlıyor. O yüzden de herkes elinde viskar testini şey gibi taşıyor, rozet gibi taşıyor. İşte bizim zeki olduğumuz ispatlandı gibi taşıyor. Öbürü de aman çocuğumun özel gereksinimi var diye o çocuğun sağlıklı bir şekilde değerlendirileceği rehberlik araştırma merkezlerini kullanmamaya başlıyor. Çünkü sistem, bizde hep şöyle, akademik sınavlarımız da öyle.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 Ama bizdeki şey tam tersi. Evet, pers. bu eğitimdeki tarafı, ben özellikle burada bir de anne babalara ulaşırsa tabii ki eğitimcilere de bir şey söylemek istiyorum. Mesela bu nöroçeşitlilik kültürünün, yani bunların anormallik değil, farklı zihinsel durumlar olduğunu anlamanın bize yüklediği de bir sorumluluk var. Mesela ona ulaşmanın yeni yollarını bulabilmemiz için algoritmalarımızın dışına çıkmamız gerekiyor. Şimdi nasıl ki mesela diyelim doğuştan oksijen yetmezliği nedeniyle cerebral palsili olan bir çocuğunuz var diyelim nasıl ki bütün hayatı onun ihtiyaçlarınız etrafında organize ediyorsunuz ve bir süre sonra nasıl bu sistem sizin ayrılmaz bir parçanız oluyorsa mesela basit görünen bir öğrenme güçlüğüne de aslında adapte olmak çok daha kolaydır. Evet. Ve olduğunuz zaman da ben bunun etrafındaki örneklerini biliyorum. Olduğunuz zaman da o çocuk harikalar yaratmaya başladığında siz farklı bir seviyede bir hayat evet. yaşamaya başlıyorsunuz. Yani ben buradaki şu şeyi çok sakıncalı buluyorum. Tüh tüh benim çocuğum bilmem ne sendromundan muzdaripmiş, hiç öbürleri gibi olamayacakmış, ahmış vahmış. Şimdi fiziksel bir engel olduğunda buna çok daha çabuk adapte olabiliyoruz ama... Görünür olduğu, he, için. görünür olduğu için. Ama burada aslında çok çok daha kolay adapte olunabilecek bir şey var. Sadece o kişiyi, o çocuğu, o genci keşfetme nazarıyla bakmaya başlayabilirsek, anne babada da böyle, eğitimcide de böyle... Orada keşfedeceğim şeyler bizim çok işimize yarayacak yani bizim repertuarımızı genişletecek. Tabii ki şimdi ben biliyorum mesela böyle bir konuyu gündeme getirdiğimizde de hocam sen biliyor musun otizmli bir çocukla uğraşmak ne kadar zor? Evet biliyorum gerçekten çok zor çünkü sosyal iletişim becerileri neredeyse yok bazılarının. Ama hep ağır vakalardan konuşmuyoruz ki. İnsan zihinsel çeşitliliği açısından bir şeyi hatırlatayım ben tekrar çok sık anlatırım derslerimde. Bütün zihinsel anormalliklerin tamamını kökten ortadan kaldırsaydık ne sanatçımız, ne yazarımız, ne düşünürümüz, ne bilim insanımız hiçbir şey kalmazdı. Hepsi giderdi. Bunların hepsi hafif anormal zihin durumlarının <gülüyor> neticeleridir ya yani. Normal adamdan iş çıkmıyor abi. Ve bunu... Biraz içselleştirmek için belki de her birimizin, ne olursak olalım, ister eğitimcisi, ister anne baba, acık algoritmaların dışına çıkması lazım yani. Biraz farklı bakması lazım. Bir keşfetmek, söylediğin şeylerden birkaç şeyi biraz daha bir altını çizeyim. Keşfetmek önemli. İkinci aşama kabul etmek. Harika. Kabul etmediğimiz için bakın, yani kabulü şöyle düşünün. Aile çocuğunun özel gereksinimi olduğunu kabul etmiyor. Okul özel gereksinimi çocuğu kabul etmiyor. Sistem böyle bir sorun olduğunu kabul etmiyor Hatta bunun normal içinde olduğunu kimse kabul etmiyor. Evet ediyor. ve bunun ha. normal olduğunu kimse kabul etmiyor. O zaman bak bu şey yine slogan çıkıyor. Senin attığın pasla çıkıyor ama. Önce onu söyleyeyim. Aile çocuğunun özel gereksinimi olduğunu kabul edecek. Eğitim sistemimiz o çocuğu kabul edecek. Eğitim sistemimiz bunun kendi problemi olduğunu, çözmek zorunda olduğu problem olduğunu kabul edecek. Toplum olarak biz de bütün farklılıklarımızın normal olduğunu kabul edecek. Evet, buradan sevgili İbrahim Bilgen hocaya da selam gönderim onun kabul ve kararlılık konusunda çok anlattığı bir mesele önce kabul sonra kararlılıkla çözebileceğimiz mesele yok gibi gözüküyor hadi inşallah